Monsieur, bonjour Kanalıma hoş hoşgeldiniz Drill akımı böyle başladı Böyle devam etti Ve son geldiği nokta Bu Gelin kulaklarımızı bu akımın en önemli isimlerinden biri olan Popsmoke ile tanışalım ve ölüm hikayesine bakalım. Detektif Lobz başlıyor. Genelde müzik dünyasında bir yılın sonunda yavaş yavaş isim edinmeye başlarsınız. Büyük bir patlama beklenemez ama Pop Smoke 2019 yılında çıkardığı parçayla Amerika'yı sallayan muhteşem bir patlama yaşadı. Müzik sayesinde doğup büyüdüğü tehlikeli ve underground hayattan kurtulmanın bir yolunu bulmuştu. 20 Şubat 2020'de vurulana kadar tabii ki. Pop Smoke hiçbir zaman dünya çapında dinlenen bir sanatçı olmayı hedeflememişti. Çocukluğundan beri tek bir hedefi vardı para kazanmak. Çok para kazanmak. 19 yaşına basmadan birkaç ay kala rap söylemeye başladı. Bir gün stüdyoya gidecek arkadaşına eşlik edecekti fakat arkadaşı çok içtiği için uyak kalmış. Pop Smoke ''Dur bakayım bir de ben deneyeyim'' demiş ve internette rastgele bulduğu bir beat ile kayda girer. Kayıttan çıkan sonuçtan çok memnun. Normalde şarkıcıların ilk eserlerinin ses uyandırmasını pek beklenen bir sonuç değildir. Fakat Pop Smoke için tam tersiydi. 19 Aralık 2018'de Money Power Respect adlı parçasını çıkardığında şöhret randevudaydı. Ardından Welcome to the Party adlı parçasıyla listeleri alt üst etti. 26 Temmuz 2019 yılında Pop Smoke yeni projesiyle yine ortalığı karıştırdı. Hatta Nicki Minaj gibi isimlerle çalıştı. Sadece bir yıl önce rap dünyasına ani bir giriş yaptığına bakılırsa, Pop Smoke kendisi bile sonu olmayan çok güzel bir rüyanın içine düştüğünü düşünüyordu. Ve başarısının üstüne başarı katmaya devam etti. 50 Cent, Travis Scott, Da Baby gibi birçok isimle çalıştı ve bazılarıyla da Amerika'da ve Avrupa'da sahne paylaştı. 2020 Şubat ayında Mid Woo adlı projesinin çıkardığında resmen durdurulamazdı ve yenilemezdi dostum. Çıktığı hafta listelerde girdi ve gitgide yükseliyordu. 14 aylık kariyerinde birçok sanatçının kariyeri hatta ömrü boyunca başarmayı hayal ettiği çoğu şey başardı ve sadece 20 yaşındaydı. Kendisi bile işlerin böyle olacağını beklemiyordu. Maalesef her rüyanın bir uyanışı var ve bu güzel rüya vurulduğu gece son buldu. İkinci projesinin tanıtımı için... Ekibin bir kısmı ile Los Angeles'e uçar. Pop Smoke bu fırsatı başarısını kutlamak için de değerlendirmek istiyordu. Kiraladıkları villada parti verdi. Sabah saat 4 gibi parti bittikten sonra arka kapıdan 4 silahlı şahıs giriş yapar. Alarm kapalıydı çünkü parti evi olduğu için girişler çıkışlar fazlaydı. Ondan sonra olanlar konusunda net bir bilgi yok. Fakat silahlı şahslarından biri Pop Smoke'u görür görmez ateş açtı ve ölümcül bir şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra ölüm haberi geldi. Rap dünyasında çok büyük bir üzüntüyle karşılanan bu haber beraberinde bir sürü suçlama da getirdi. Pop Smoke neden öldürüldü? Kim öldürdü? Ters giden bir hırsızlık olayı mı? Ya da... Kasten işlenen bir cinayet mi? Polisin çelişkili açıklamaları iyice ortalığı karıştırdı. Gitgide olay daha esrarengiz bir durum almaya başladı. Ama ne yapsak boş, geride üzgün bir aile, kocaman bir drill kitlesi ve 14 ay gibi kısa bir kariyerde bize armağan ettiği güzel parçalar kaldı. Bu videoyu izledikten, beğendikten ve yorum attıktan sonra For The Night, The Woo ve Got It On Me adlı parçalarını dinlemeye davet ediyorum. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. It was a boy loves. thanks for watching. Detective Loops bitti.